evrim teorisini savunan fosil dünyada tek bir tane yok. Varsa dünyanın neresinde olursa olsun alıp getirelim. Bak, Türkiye'de on binlerce fosil var. Her yerde de sergileniyor. Ama sizde yaratılışı anlatan bizim fosillerimize karşı tek bir tane evrimi anlatan fosiliniz yok. Yoksa biz sergi yaptığımız yere getirin kardeşim dersiniz ki ya biz de bunu sergilemek istiyoruz. Size hayır mı diyeceğiz? Getirin. Ama yok. Hiçbir deliliniz yok. Bütün deliller, bilimsel deliller yaratılıştan yana. E, o zaman yapacağınız sam mı olmaktır. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Evet. Ben komünist arkadaşlara <gülüyor> garanti veriyorum. Fosillerini getirsinler. Ben onlara sergi açacağım. İnşallah. Fosil sergisi. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Ama getiremezler. <gülüyor> <gülüyor> yok çünkü. A diyorlar yurt dışında var söz veriyorum getirteceğim ya masrafı da bana ait sergiyi de ben açacağım ama yine yapamazlar çünkü yok. <gülüyor>